Merhaba sevgili gündem özel izleyicileri. Evet bugün gündemin özel konu Profesör Doktor Aile Çift ve Çocuk Danışmanı Sayın Ekrem Çulfa. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun var olun. Siz sağ olun var olun hocam. Hep ayakta olun ki... 6 Şubat itibariyle yaşamış olduğumuz bu derin ve büyük acı gündemimizi iki haftadır işgal ediyor ve e, tabii ki bu acıyla birlikte her birimiz her birimiz enkaz altındayız. O yüzden siz sağ olun, var olun ve ayakta kalın diyoruz. Gerçekten hepimiz e, bugünlerde ciddi bir Psikolojik ve ruhsal enkazdayız. Bir tarafta 42 binden fazla canımız. Belki bu 100 bini bulacak bilmiyoruz. Ee, onlarla birlikte 82 milyon. Hatta Türk'ün Türk'ten de başka dostları varmış dedirtecek şekilde, ezber bozacak şekilde pek çok ülkemizi seven in, insan da enkaz gibi bir ruh hali yaşıyor. Ve bundan bir şekilde kurtulmak istiyor. Ee, bazıları diyor ki normale dönelim. Bazıları diyor ki yasımızı yaşayalım. Bugün ben bu soruların da aslında cevaplarını vermek istiyorum. Çünkü e, 6 Şubat itibariyle gördüm, tattım, yaşadım, sizler gibi ağladık, üzüldük, ne yapacağız diye, yeri geldi, çaresiz miyiz diye düşünürken Çare biziz dedim. Toplumca biziz. Çünkü o gün sağına soluna bakmadan kim var denildiğinde kimse yok mu diyecek. Kim var diye sorulan soruların cevaplarını verecek. Bir Fransız gazetecinin de dediği gibi Türkler delirmiş gibiydi. Freni olmayan araba gibi deprem bölgesine koşturdular. Sivil toplum örgütleriyle devlet yetkilileriyle hemen herkes Zaman zaman doğru hamleler ile zaman zaman yanlış hamle hamlelerimizde ama hepimiz külli bir şekilde iyi bir niyetle oradaki canlarımızı hatta sadece insanımızı değil o küçük canlıları hayvanlarımızı da o yardım isteyen kediyi patisiyle gördüyseniz bütün analar bütün milletçe ağladık. Hem bir taraftan enkazdan kurtardık hem bir taraftan yaralarımızı sardık. Kızılay'la, afet ekibiyle, Ahbabı'yla, polisimizle, askerimizle, hepimiz bütün yer küre titredi. Bizim bu asrın felaketi tabir edeceğimiz zor günümüzde, Türk'ün Türk'ten de başka dostları olduğunu şahit olduk. Bu sefer hem milletçe, hem yer kürece, bu deprem bölgelerindeki e, önemli yerlere, insanlarda büyük yıkıma bir daha neden olmaması için olursa artçılarıyla nasıl mücadele edeceğimizi gördüm. Ben e, ve ekibim, Psikologlar Derneği olsun, Uluslararası Koçlar Derneği olsun, e, My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezleri olsun, Uluslararası yine Psikologlar Derneği olsun, hepimiz oraya telefonla veya görüntülü Gelirse de yüz yüze, hatta bazıları getirildiler sağ olsunlar, psikolojik ilk yardım vermeye gayret etti. Çünkü bizim elimizden gelen buydu. Elimizden geleni değil ama milletçe, biz de uzman olarak elimizden gelenin fazlasını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu Necip millet hem bu yardımı hak ediyor hem de ama böyle afetleri yaşamayı hak etmiyoruz. Etmiyor. Bunu da gördük. Bunu da gördük. O yüzden gerekli e, hem psikolojik, pedagojik, sosyolojik önlemler hem de fizyolojik yani inşaat olarak e, erken kalkanın müteahhit olduğu ülkemizde 450.000'den fazla müteahhit var bu arada. Ama Almanya'da 3500 müteahhit var. Düşünsenize 1001 bir inşaat eğitimlerinden veya Uzmanlık sınavlarından ve gereksinimlerini tamamlarlarsa öyle yapıyorlar. O yüzden şapkamızı önümüze koyup derhal düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bazı uzmanlara göre 25-26 milyonun yaşadığı İstanbul'da hani resmi gayri resmi tabii, e, tabii. rakamlara baktığımızda çok büyük deprem de bekleniyor. Bizim ciddi önlemler almamız bu yası, bu acıyı bir daha yaşamayacak ve minimize edecek, minimum şekilde atlatacak hem dünyaya hem kendimize bir kere daha bunu bedel ödemeden kanıtlamamız gerekiyor. Yoksa bir daha dünya bize yardıma da koşmaz. Çünkü sizin 10 iliniz, 11 iliniz neredeyse yerle bir oluyor ama etkili ve yetkili çok nadir kişiler halkından, insanından ya da müteahhitse biliyorsunuz müteahhit diyor ki ben her şeyi yaptım. Suçsuzum. Suçsuzum. O yüzden müteahhitten başlayarak çorap söküğü gibi etkili ve yetkili, sivil ya da resmi tüm hatası kusuru olanlar itiraf etmeli, yüzleşmeli ve bu işi kesin kalıcı bir şekilde dokuz şiddetinde depreme dayanıklı bir şekilde hem de psikolojik ve ruhsal şiddetli depremlere de hazır olmamız gerekiyor. Sadece inşaat olarak değil, değil, kafa, beyin, ruh olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Bizim başka bir kurtuluş savaşı gibi e, hali yaşamamıza gerek yok. İşte deprem, afetler. Sadece deprem değil, biliyorsunuz selde de biz ağır bedeller ödedik. Kısaca bu kadar stratejik bir yerde dünyanın merkezinde oturuyorsak bunun bir bedeli ve bize yakışanı ortaya artık koymamız gerekiyor. Profesyonel vatandaş olacağız. Profesyonel müteahhit, profesyonel ev sahibi, profesyonel kiracı, profesyonel inşaat mühendisi, profesyonel vali kaymakam yetkili olacağız. Ve profesyonel bir şekilde her birerlerimiz toplumumuza, milletimize ve ülkemize başta, yer küremizin başına gelebilecek felaketlere karşı her birimiz sivil toplum örgütlerine kayıt olup bir alanda mesleğimizin dışında da uzmanlaşmamız evet, lazım. Evet, evet. Mesela benim elimden psikolojik ilk yardım geliyor. Sizin elinizden işte televizyon yayını geliyor. Halkı medya olarak bilgilendirme. Yani böyle bir durumda et tırnak gibi olup polemiklere, suçlamalara, oy derdine veya siyaset e, kaygısına kapılmadan bu canları kurtarmamız gerekiyor. Yoksa yer ve Yüce Rabbim bizden ciddi hesap soracak. Uyarılar geliyor ama akıllanan yok. Ya da akıllanacaksak illa büyük afet gelmesini bekliyoruz. Yani iş yerimizde olsun, apartmanımızda olsun, sokağımızda olsun, herhangi bir küçük probleme karşı vakti saatinde kenetlensek, ağız birliğiyle hareket etsek çözsek bu bizde fıtrat haline, alışkanlık yöntem haline gelecek. Ama biz bir problem olmadan kıçımızı kaldıramıyoruz, önlem alamıyoruz, rüşvete göz yumamıyoruz, hırsızı yakalayamıyoruz veya etkisiz yetkisiz kişiyi e, o görevden uzaklaştıramıyoruz. Hep böyle ahbap çavuş ilişkisi içinde işleri yürütmeye çalışıyoruz. Aynen. Hep bir yerde bir torpil Tanıdık, bildik olsun bizim apartmanı aman yıkmasınlar, aman sağlam raporu versinler. Biliyor musun farkında mıyız? Kendi canımıza kıyıyoruz. Bu bir intihar. Evet evet gerçekten öyle. Ve e, çok ciddi e, travma sahibi olduk. Şimdi ben e, eminim ki birçok izleyicimiz de aynı durumda. Kendimden örnek vereceğim. Her zaman öyle yaparım ben. Kendimden örnek veririm. Hiçbir şeyi saklamam, gizlemem. Korkuyorsam korkuyorum veya kötüysem kötüyüm. Tabii. İyiysem iyiyim. Tabii Evet yani. Bunun da hiçbir zararını görmedim bugüne Kesinlikle. kadar. Ee, çok canım yandı. Depremden dolayı. Gerçekten çok canım yandı ve çok da korktu. Duşa giremiyorum. Girersem de mutlaka evde yalnızsam Telefonla haber veriyorum birine. Ben duşa giriyorum diyorum ve üç dakika içerisinde çıkmaya çalışıyorum. Bir tane yavrum var, bir çocuğum var, kedim var evde. Gece Onunla yatıyorum ve e, çocuk artık bunalıyor. Yani bütün apartmanı ayağa kaldıracak şekilde miyavlıyor. Bırak beni rahat bırak diye. Ama o kadar büyük bir travma var ki ya bir şey olursa ya deprem olur da bina çökerse ben nasıl kurtarırım Feride'yi? Nasıl kaçırırım? Alabilir miyim? Yoksa işte o benden önce uyanır da başka bir tarafa saklanır da onu kurtaramaz mıyım? Veya işte ne bileyim suyu içerken... Birden enkaz altındakiler aklıma geliyor. İçemiyorum suyu. Yemek yerken yine enkaz altındakiler geliyor aklıma. Yemeği yiyemiyorum. Bunlardan nasıl kurtulacağız hocam? Kurtulabilecek miyiz? Yoksa aynı 99 depremindeki gibi. Birdenbire yine böyle balık hafızalı olup unutacak mıyız? Yoksa bu devam edecek mi? Devam ederse ne gibi yardımlar almamız gerekiyor? Ben hiç iyi değilim. Tabii ki çoğu kişi ben bu iki hafta içinde depreme maddi manevi ekip olarak yardımda bulunduk. Ama sonra anladım ki herkes işini yapmalı. Yani siz afetse de ya da depremse de değilsiniz. Siz afet zede ve deprem zedeye yardım eden bir profesyonelsiniz. Bir defa rolünüzü belirlemeniz gerekiyor. Elbette üzüleceğiz, ağlayacağız, elbette kaygı yaşayacağız. Ama biz onlara göre çok daha iyi bir durumdayız. Biz yardım eden durumundayız. O yüzden yardım eden doktor, işte psikolog ya da medya, yayıncı, fırıncı herhangi bir kişi deprem... Yaşamamış, depremize de Afet de olmayan herkes Bir defa bu gücü fark etsin İkincisi Siz Feride'den bahsettiniz Yani kedinizden O sizden daha usta Onun sensörleri daha gelişmiş Feride hem kendine bakar Hem size bazı sinyaller verir Siz onları Onu izleyin Yani Feride sizi değil Siz Feride'yi değil Feride sizi kurtaracak Bir defa İkincisi de e, olursa düşünürüzü, düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sürekli aynı konuyu e, devreleriniz yanacak şekilde, motor su kaynatacak şekilde, beyniniz sulanacak şekilde düşünmemeniz gerekiyor. Alacaksınız muhtemel olası durumlara karşı hangi pozisyonu alacaksınız, yetkililerin size önerdiği hayat üçgenine nasıl yatacaksınız Yanınız da ilk yardım malzemeleri neler olmalı üçüncüsü de kalan zamanda da hayatı bir şekilde devam ettirmek ve yaşamak durumundasınız yani depreme uğramış afetzede ya da depremzede gibi onların rollerini salmayın Eğer onlara yardım etmek istiyorsanız e, o acı tecrübeleri değerlendirerek önlemleri alın ve duşaamı girmek Hayatı yaşayacaksınız? Yaşayın. Yalnız sosyal medyada veya yayınlarımızda deprem ya da afetsiz edelerin veya onların yakınlarını rahatsız edecek paylaşım, eylem ve söylemlerde bulunmayın. Bu evet. da çok önemli sonuçta. Evet. Hepimiz o bedeli ödedik. Hepimiz o acıyı yaşayacağız. Ama herkes hangi pozisyonda o depreme yakalandıysa rolünü oynayacak. İşin hakkını vereceğiz. Ben burada canlı yayında insanımıza e, profesyonel yardım teknikleri, önerileri, yöntemlerinde bulunuyorsam buranın başka hakkını verecek kişi yok. Şu anda canlı yayında ben varım. rolümü en iyi oynayacağım. Siz duşa giriyorsanız en iyi duşunuzu alın ki yarın burada canlı yayınımızı en iyi şekilde yapın. Bu aslında tarihi bir sizin için fırsat. Diyelim ki yıkanma ya da titizlik ya da e, duşta uzun kalma takıntınız varsa aslında deprem korkusunu arkanıza alarak 3 dakika değil de 10 dakikada çıkın. Yani zaten olacak olan olur size sormaz. Dur bakalım Sema Hanım sen duştan mı çıkacaksın ben bekleyeyim mi ona göre yeri sallayayım demez. Anlatabildim mi? O vakti saati gelince olur siz Duşta olursa ne yapacaksınız? Uyurken ne yapacaksınız? Otururken deprem olursa nereye pozisyon alacaksınız bunu bileceksiniz. Feride'ye gelince Feride inanılmaz. O nereye kaçacağını, nerede duracağını, nerede patisiyle yardım isteyeceğini bilir. Bunu sosyal medyada depremle pay, ilgili paylaşımlarda o işini bilir. O uzun süre susuz kalabilir, uzun süre aç kalabilir. 3-4 gün gibi yani o anlamda diyor. Onun bedeni küçük olduğu için her yerden girip çıkar. Hiç merak etme. Zaten siz o konuda siz onu hani çok yüksek yere koymuşsunuz. Kendi çocuğunuz gibi düşündüğünüz için onu aciz, onu akılsız, onu hiç kendini koruyamaz zannediyorsunuz. Onlardaki çeviklik keşke bizde olsa. Keşke o yüzden siz Feride'yi izleyin. E, depremde nasıl refleks Nasıl hareketler yapacaksınız? Nereye uçup, nereye kaçacak, nereye yatacaksınız? Bunları bence görmenizde yarar var. Diyeceksiniz, hocam demesi kolay, yapması zor. O yüzden her gün bunun bir 10 dakika, yaslarıyla beraber belki bir yarım saat. Hadi diyelim ki büyük bir felaket, gerçekten öyle. 2-3 saat yaşımızı, yaşımızı da yaşayalım, Rolümüzü de yerine getirelim. Yasımızı da yaşayalım. Devam evet. edeceğiz, uyarı mı yapacağız, paylaşım mı, yardım mı yapacağız? Bunları yapın. Yoksa e, o hep o enkaza girerek enkazdan hiç çıkamayız o zaman. Yani ruhsal enkazdan çıkmamız gerekiyor ki fiziksel enkazlara düşmeyelim. Anlaşabildin evet. mi? Evet, gerçekten. Yani bu durumdan nasıl doğru. çıkabileceğimizi bize hangi rol belirlenmiş ve nasip olmuş, elimizden gelenin fazlası nedir? Yani hiç deprem olmamış gibi zil takıp oynamak da yanlış, karalar, sürekli karalar bağlamak da yanlış. Aslında atalarımız bunu belli sayılarla belirlemişler. İşte vefat edenin 40'ı çıkınca radyo açılır, işte, müzik dinlenebilir evet, gibi evet. gibi. Yani bu sayılar öyle e, kimsenin karnından uydurduğu şeyler değil. değil. Hani yaşanmış, görülmüş, bilinmiş, sonra bilimsel yöntemlerle de desteklenmiş gerçekler bunlar aslında. O yüzden bu yasımızın asrın felaketinin kırkının çıkmasını bir bekleyelim. Ondan sonra e, doğum günlerimizi yapacağız tabii ki yine abartılı değil. Başka bir evlilik yıldönümümüzü kutlayacağız yine deprem gözüne sokarak değil ama onu da vurgu yaparak hani bize ne siz yaşadınız benim yakınlarıma bir şey olmadı diyemeyiz çünkü orada e, bir değil yüz binden fazla canlı zarar gördü yaralılarla beraber aslında orada o depremi yaşayan 13 milyon insan yani her 10 insandan biri ortalama depreme uğradı afete uğradı e biz de akrabasıyla, eşiyle, dostuyla Türkiye'nin yarısı diyebiliriz. Yarısı bu depremi yaşadıysa, de ve afetsedeler, be, bizlerle beraber oturacak, kalkacak, sokakta karşılaşacağız, belki okulda göreceğiz. O yüzden bu bir yıl hal, hareket, gülmemize, oturmamıza, şatafatımıza, şuna buna biraz dikkat edeceğiz. Ama hayata bağlı kalarak. Evet. Çok doğru. Bir gözümüz hep depremse de afetse diye nasıl yardım edebiliriz? En az biri Hem de biz de depremse de afetse de olmamak için hazır bu mağduriyeti yaşamamış kişi olarak ne yapabiliriz? Kellemize bunu sormamız gerekiyor. Mesela az önce canlı yayında mikrofonla ilgili biraz sıkıntı. Acaba bu nazardan mı? Bir daha böyle bir durumun Olmaması için ben yayına katılan konuk, siz sunucu veya etkili yetkili stüdyodaki arkadaşlarımız ne yapması gerektiğini düşünecek. Daha az e, mikrofon kazaları yaşayacağız. Ama hiç yaşanmaz diye bir şey yok. Hiç deprem olmaz diye bir şey yok. Depremler olabilir, sorun, sıkıntılar çıkabilir ama bizim milletçe özellikle elimiz hiç armut toplamıyor. İnanılmaz aramızda masal kahramanlarına hiç ihtiyacımız yok. Aramızda gerçek kahramanlar geziyorlar. Lütfen onları üniformasıyla mı, e, elbisesiyle mi, hale hareketiyle mi, küçük olaylarla da kendilerini göstersinler. Onları biz çok sevdik. Askerimizle, polisimizle, afet. Kızılay ve Ahbap görevlileriyle ve tüm sivil toplum örgütleriyle, etkili ve yetkili resmi kurumlarıyla, dernekleriyle kısaca orada emeği olan, nefesi olan, duası olan, maddi manevi katkısı olan tüm özellikle e, sanatçılarımızla, iş insanlarımızla herkes çok şey yaptı. Kimisi ekmek yapıp gönderdi, kimisi elbise gönderdi, Kimisi arabasıyla gitti, kimisi her şekilde gitti. Hala oradalar ve çalışıyorlar. Hep kimse yok mu ee, enkaz altından çıkarabilmek için kimse var mı diye bakmadan herkes koştu. Giden de oradaydı, gidemeyen de oradaydı. Biz ölüsüyle, enkazdan enkaz bölgesindeydik ve oradan olabildiğince insanıyla hayvanıyla, tüm tabiatıyla hala kurtarmaya çalışıyoruz, minimize etmeye çalışıyoruz. Ama bundan sonra böyle bir bedel ödemeye biz de hak etmiyoruz, o bölgeler de hak etmiyor. Kısaca hiçbir insanımız, hiçbir canlımız kesinlikle hak etmiyor. Çünkü dünyanın en stratejik uzayın ve kainatın merkezinde bulun ama saldın çayıra Allah kayıra yaşa. Allah kayırılmıştı i̇şte bu, kayır. bu kadar. O evet. da bize bir ders veriyor. Çünkü akıl ve kitabında vermiş. oku diyor, oku araştır diyor, ikra diyor. Evet. Yani ben hacı hoca evet. değilim ama uzman olarak bu yüzde 98'li Müslüman olan bir ülkede yaşayan biri olarak yeterince okumadığımız hem ilmin dediklerini hem bilimin dediklerine uymadığımızı anlıyorum. Dilde var ama kalpte, ruhta ve e, zihinde yok maalesef maalesef evet hocam rejiden e, sık sık uyarıyorlar e, ben e, laptopum yanıma almamıştım burada değildi stüdyoda e, telefonlar gelmiş biraz daha yakın tutarsanız daha rahat okuyabileceğim evet e, telefonlarda ekrem çulfa ruhsal enkaz demişsiniz evet Ruhsal enkazdan bizi çıkartabilmek için bizimle birlikte bir Aa çok güzel, çok güzel. Bir de evet benim de şimdi aklıma geldi. Hocam, izleyicilerimizin dediği gibi ruhsal enkazımızın e üstlenicisi, kaldırıcısı olmak için bizimle birlikte olur musunuz? Elbette Kanal 34 ailesi çok büyük bir aile ve ciddi 20 yıldan hani gördüğüm, araştırdığım kadarıyla fazla tecrübesi var. Ee, hep böyle hem yerel hem ulusal hem uluslararası olmayı arzu etmiştim. Kanal 34 hem yerel hem ulusal hem uluslararası yayınlar yapıyor. Ben de var e, gücümle 30 yıldan Fazla tecrübemle hatta gücümün üstünde sizlerle çalışmak, program yapmak, soruları cevaplamak, yayınlar yapmak. Biliyorsunuz daha önce de yeni bir yaşam, yeni bir kariyer, evet. televizyon programlarını, içgörü programlarını, pek çok programı sundum, hazırladım. Seyircilerin, danışanlarımın sorularını cevapladım, pek çok uzmanı. E, pek çok otoriteyi ben de sizler gibi hani, e, konuk aldım, evet. e, kendim canlı yayınlara konuk oldum. E, elbette neden olmasın? Harika. Teşekkür ederim. E, Biz teşekkür ediyoruz. Için. Biz teşekkür ediyoruz. Hem izleyicilerimizi kırmadığınız için, hem e, bu spontane gelişen e, teklife hayır demediğiniz için. Öyleyse izleyicilerimizin, e, izleyicilerimize bir sorumluluk verelim mi? İzleyicilerimize verebileceğimiz sorumluluk şu, program ismi düşünün, biz <gülüyor> programı yapalım. Gerek e, My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezi sponsorluğunda ve başka sponsorlarımızda bekleyerek izleyicilerimiz hem sponsor bulsunlar, hem habire soru yazsınlar. Madem ruhsal enkazdan çıkmak istiyorlar, eğer ruhsal enkazdan çıkarsak bu tür afetler, depremler bize çok ağır acılar yaşatamaz. Psikolojik enkazda olan milletler anca böyle büyük enkaz ve afetlere uğrarlar. Çünkü afet ya da depreme uğramak bizim suçumuz değil. Bizim hatamız onu önlem almamak, profesyonel olmamak. İzleyicilerimize ödevim şu, görevim, onlara vereceğim görev şu, profesyonel birey olsunlar. Profesyonel karı koca, profesyonel ebeveyn, profesyonel alanlarında da uzman olsunlar. Profesyonel müteahhitlerden ev alsın, ev yaptırsınlar. Her türlü felakete karşı günlük bir saatlerini her türlü takıntı, kaygı, endişe, enkazlarıyla ilgili... Fizibilite çalışması yapsınlar. Çıkamadıkları durumda kimse yok mu diye, kimse var mı diye bağırsınlar. Biz de bağıralım, birbirimizi bulalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam davetimizi icabet ettiğiniz için ve bu acı günlerde bu denli. Bilgilendirici ve e, hoş bir sohbet gerçekleştirdiğiniz için izleyicilerimizle, bizlerle. Öyleyse programımızı kapatırken izleyicilerimizden gelen istek doğrultusunda hocamız da sayın Ekrem Çulfa da bu e, istekleri kırmadı. Bizlerle birlikte olacak. Program ismi istiyoruz sizlerden diyoruz ve gündem özeli kapatıyoruz. Hoşçakalın.